Hepinize merhaba arkadaşlar ben Mehmet. Arkadaşlar bugünkü videomuzda sizlere nasıl discord indirebiliriz. Nasıl discord hesap açabiliriz onu göstereceğim. Ee, öncelikle arkadaşlar size açıklamada vereceğim linke giriyorsunuz. veya direkt arkadaşlar şöyle discord.com yazın abi tamam discord.com yazın. Ee, bu sizi direkt discordun kendi sitesine atıyor arkadaşlar. Ee, buradan indirebilirsiniz discordu. Tabi indirmeyeceksiniz. Ee, açıklamadaki linkteki Discord'a girin. Ee, i̇nternet üzerinden Discord'a girebiliyorsunuz oradan. Evet. Örneğin e, açıklamadaki verdiğim linkten siz buraya geleceksiniz. Ondan sonra buradan kaydola basın arkadaşlar. Evet. Buraya e-postanızı giriyorsunuz. Ben bir tane hemen e, hemen bir tane oluşturmam lazım. Ben bir tane oluşturup geleyim arkadaşlar. Evet ben bir tane oluşturdum arkadaşlar şöyle. Evet bu. Pardon ya bu değil. Direkt kopyaladığı için arkadaşlar. E, 11. UUİ. Evet salgıvay.com. Şöyle. Evet buraya kullanıcı isminizi yazıyorsunuz. Bunu e, hesaba açtıktan sonra değiştirebilirsiniz arkadaşlar merak etmeyin. E ben mesela şöyle yazacağım. Evet, burada şifrenizi girin arkadaşlar. Ondan sonra doğum tarihiniz. Hemen şuraya atlayacağım, geçeceğim. Evet, devam et'e tıkladık arkadaşlar. Ondan sonra bunu kaydedin. Bu doğrulama bazılarınıza gelir, bazılarınıza gelmez. Evet, bana geldi şimdi. Doğrulayalım şunu hemen. Nereye geçti ya? Buraya geçtim var. Hatta Bana bana bana bana Evet, doğruladık arkadaşlar şu an. Evet. Arkadaşlar indirdikten sonra da aynı burası gelecek zaten. Aynı şeyleri yapacaksınız. Ee, ve evet, gördüğünüz gibi hesabımız açıldı. Ee, arkadaşlar mesela şuradan üstte solda gördüğünüz gibi bir sunucu ekle diyor. Buradan bir sunucu oluşturabiliriz veya e, bir sunucuya katılabiliriz ama katılabilmek için e, o Discord grubunun linki bize gerekiyor arkadaşlar. Örneğin biz bir tane oluşturalım. İsmi ne olsun mesela? Şöyle bir tane. Şöyle bir tane oluşturdum. m Evet. Gördüğünüz gibi oluştu arkadaşlar şu an grubumuz. E, bu da bizim grubumuzun linki arkadaşlar. Kopyaladık. Evet. Bunları geçeceğiz hemen. Şöyle anladım anladım anladım. Tamam anladım. Evet. E, şimdi e, burasına kadar eminim anlamışsınızdır. E, şimdi size şey göstereceğim. Nasıl rol oluşturabiliriz. Buradan grubunuza sağ tık yapıp sunucu ayarları gördüğünüz gibi buraya gelip pardon yaşlığa tıkladım ee, buraya gelip evet buradan tam karşısında üstüne tıklamayan arkadaşlar buradan rolleri tıklayın evet ve buradan rollerin yanında bir artı var ona tıklayın evet iki tane oluşturdum buraya rolünüzün ismi ee, admin diyelim mesela rengini ayarlıyoruz buradan ve bunu açıyoruz arkadaşlar bir de bunu tamam şimdi oldu şimdi şu rolde oluşturalım ee, kurucu ya da direkt mana geri yazalım evet şöyle bunu da şöyle açtık evet oldu ve diyelim ki grubunuzda birisinin rol vereceksiniz. Üstüne tıklıyorsunuz. Buradan artıya tıklıyorsunuz. Mesela kendimize hem manager rolü hem de admin'lik rolü vereceğim. Evet gördüğünüz gibi verdim. Ve manager e, daha iyi olduğu için manager rolü daha üstte gözüküyor. Mesela diyelim ki siz bot rolü yaptınız ve e, kurucu rolü yaptınız. Ama kurucu bir aşağıda yani bottan, botun altında gözüküyor. O zaman ne yapacağınızı hemen göstereyim. Tekrardan rollere giriyorsunuz. Ve buradan gördüğünüz gibi. Mesela ben şimdi e, kendimi admin olarak göstereceğim. Yani şimdi admin manager'den daha iyi olmuş olacak. Arkadaşlar hatta deneyelim. Ve gördüğünüz gibi şu an admin oldum. Şu an grupta kimse olmadığı için gösteremiyorum arkadaşlar. E, bugün yani yeni, aç, yeni açtığımız için Şimdilik bunları bilseniz yeter bence arkadaşlar. Ondan sonra mesela Youtube'dan video atarlar. Youtuberlar falan. Oradan arkadaşlar linke koyarlar zaten. Oradan Discord'larına gelirsiniz. Ee, ondan sonra da ne diyebilirim. Evet zaten gerisi de fazla önemli değil arkadaşlar. Ben size en önemli şeyleri gösterdim. Ee, Arkadaşlarım onun videomuzu beğenmişsinizdir. Beğenseniz kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay. What?